Arkadaşlar merhaba İttifak Tahmin Okum Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine altı tane maç hazırladık. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar dün videomuzda paylaşmış olduğumuz e, birkaç maçın e, birkaç maça değinmek istiyorum. Bir kardeşimiz yazmış işte bu kadar emeğe rağmen tutmuyor. Ya ay e, dakikadok. 19'da 18'de miydi Lister City'nin bir penaltısı kaçtı arkadaşlar. Yani geçip o penaltıyı ben mi kullanayım? Adamların direği döndü. Yine Beşiktaş maçında karşılıklı gol var dedik. Maç 3-0 bitti. Yine dakika 18-19'larda e, taca çıkan bir topu devam ettiren bir hakeme e, Hakan Aslan diye futbolcu. İsyanda bulundu arkadaşlar. Dakika 45'te kırmızı kartıydı. Ya arkadaşım aynı oyunu, oyununu oyunu. oyna. Ben senin takımına üzülmüyorum, yatan kuponumuza üzülüyorum. Yani bu olaylara bizim müdahale etme şansımız var mı? Ben size soruyorum. Yok. Ya biz analizi yapıyoruz, sizlere sunuyoruz. Ama maç içerisinde olabilecek etkenlere ya yani biz müdahale edemiyoruz. Ne ben, ne sis, ne bir başkası. Düdük çaldıktan sonra arkadaşlar alınmış dalimatlar yerine getiriliyor. Öyle söyleyeyim size. Yine Chelsea maçı. Maç bir birde kaldı. Karşılıklı gol var olacağını söyledim. Ve maç üste gidebilecek dedim. 2.5 üstümüzü yattı. Karşılıklı gol varımız geldi. Yine Dister City karşılıklı gol varımız geldi. Nostkonf Not kont hardlap o maçı yine iki demiştik bir iptal var bir direkt var bir kırmızı kart var yani var oğlu var Ha yani bu maçlara müdahale edemiyoruz Tabii ki sizin aklınıza da yatarsa oynayın o şekilde bugün biraz riski azalttım Daha dikkatli e, analizler yapacağız beraber inşallah 3.66 oranlı bir kuponumuz da var. Hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk maçımız İspanyala Liga'dan. Sevilla Villera. Yani maçları analiz ediyoruz. Bakıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Olmazsa olmaz. Ne yapalım? Açılış oranımıza bakalım arkadaşlar niye yansımadı? Evet seviye maçı arkadaşlar 1.85 3.10 1.85 e Şimdi bu maçta bir kırmızı olur, kaçan gol olur, kaçan penaltı olur, ne bileyim verilen yanlış kararlar olur sorumlusu ben değilim yani hakemdir arkadaşlar bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum yalnız yalnız şöyle bir şey var ben 2-3 gol aralığında biteceğini tahmin ediyorum çünkü açılan oranlar onu gösteriyor maç 2-3 golda kalacak bu yüzden benim tahminim 2-3 gol yani karşılıklı gol var. Bir tarafa dönse de 2-1 diye e, döner. Yani Sevilya olur, Villararo olur. Onu bilemem. Yani skor oynayacak arkadaşlar. 2-1 skor da oynayabilir. Yani maç birbirine de takılabilir. Ama karşılıklı gol var ve 2-3 gol seçeneği en ideal tercihimiz arkadaşlar. Ben 2-3 golü aldım. Tleyen karşılıklı gol varını alır bu maçın. Yani detaylı sunuyorum. Hangisi aklınıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Ya mesela maç 1-0. Dakika 80'lerde bir penaltı kazandı. Ya onu atamazsa ya benim suçum mu? Ben mi girip atayım o penaltıyı? Ya da teknik direktöre ben söyleyeyim işte bu futbolcu kullanmasın, bu mu kullansın diye. Onu diyemiyoruz arkadaşlar. Neyse ikinci maçımıza geçelim. İngiltere Şamstik'inden 20-30'da başlayacak. Birmingham Derby Contry maçı. 2 42 30 arkadaşlar. Şurada 242 42 30 42, maçımız üst arkadaşlar ve karşılıklı gol var tabi ben bu maçın bir buçuk üstünü aldım niye diye soracak olursanız biraz garantiye kaçtım arkadaşlar bugün yani maç bir daha takılıyor 1.5 üstün oranı da 1.40 fena oran değil arkadaşlar değerlendirilebilir. Bazı kuponunuzda değerlendirebilirsiniz bu maçı. Tabi risk almak isteyenler 2.5 üstünü de alabilir 2.20'den. Ben tercih etmedim 1.5 üste gittim bugün. Üçüncü maçımız İngiltere Premier Lig'den Brickton Arsenal maçı. O maçımızı da bulalım hemen. Evet arkadaşlar 2.70 3.10 2.05 2.70 3.10 2.05 Yine maçımız üst arkadaşlar ve karşılıklı gol var. Tabi ben karşılıklı gol varını aldım bu maçın 1.62 sizler sizlerde değerlendirebilirsiniz. Evet 165'e çıktı karşılıklı gol var oranı. Nedense e, Britanya'nın oranı sürekli iniyor. Açılış oranına bakalım 270'ten 280'e çıktı ondan sonra tekrar indi. Bu maçta karşılıklı gol var arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız İngiltere Şamstiginden saat 22'de başlayacak ve Wet Wetnestay Middlesbrough maçı. Bulalım maçımızı arkadaşlar. Hemen. Evet. 3 2 -70 -1 90 Hemen analizi yapalım. 3-2-70-1.90 Yani verdiğimiz maçları takip edin arkadaşlar. Maç esnasında ne oluyor? Neler kaçıyor? Neler verilmiyor? Maçımız üst arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var. Bu maçın birden iki bitme ihtimali de var. Öyle söyleyeyim size. Tabi birden iki bitecek demiyorum. Bitebilir. O ihtimal var sadece. Karşılıklı gol var ve üst. Biz bu maçın 1.5 üstünü aldık. 1.5 üst oranı 1.30 olması lazım. Evet 1.30 arkadaşlar. Tabii ki sizin aklınıza dayatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 2.05 riskini de alabilirsiniz. Bir gol çıksa zaten maç kopar diye düşünüyorum. İngiltere 2. liginden Forest Green Rovers Luton maçı. Evet. Açılış oranımız 1.67 3.13'ün Karşılıklı gol var ve üst arkadaşlar. Ben bu maça farklı bir e, tercih aldım. Ev 1.5 üst. Yani Forrest Green 2 gol atar. 1.67 orandan. 165'ten 1.67'ye yükseldi. Şöyle göstereyim. Evet. Ben 1.67'yi değerlendireceğim. Dileyen Mason'u 1 oynar. Dileyen karşılıklı gol varını oynar. Ama ben evin bir buçuk golünü aldım. Sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız leyton orient Southampton maçı. Yine aynı ligden İngiltere 2. liginden saat 22'de başlayacak maç. 160 1.60-3.10-3.50 Yine maçımız karşılıklı gol var yüzde yüz diyor egzelimiz yüzde seksen üst olacak diyor. Maç bir bitecek diyor. Bu maça da ben farklı bir şey aldım arkadaşlar. Farklı bir tercih aldım. Evin bir buçuk üstünü aldım. iki tane atsın da beş tane yesin o beni ilgilendirmiyor. 1.5 üst 1.70 oranı var arkadaşlar değerlendirebilirsiniz bu maçı da iki 2 gol atacağına inanıyorum güveniyorum öyle söyleyeyim size kuponumuzu verelim arkadaşlar 3.66 oranlık kuponumuz Sevilla Villareal karşılıklı gol var <gülüyor> Wetnesday Midlands Bro maçı de bir buçuk üst. Toplam 3.66 oran yapıyor. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Kupon maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans, bol kazançlar.